Bugün 27 Eylül 2022 salı Mars günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler ve sosyal kavramları ön plana çıkarıyor estetik güzellik sanat gibi alanlarda da beklentilerimiz artabilir sabah saatlerinde ay ikizler burcundaki Mars ve kova burcundaki Satürn'e üçgen görünüm yapacak hava elementinin güçlenmesi zihinsel ve sosyal alanlarda da hareketliliği arttırabilir bu durum günlük işlerimizde de önemli konu ve kişileri ön plana çıkarabilir. İş, kariyer, ortaklıklar, ilişkiler alanında bazı yasal süreçler gündeme gelebilir. Yetkili ve bilgili kişilerle de görüşebilir, bazı destekler alabiliriz. Başak burcunda gerileyen Merkür Venüsle birleşirken Plüton'la da üçgen görünümde olacak. İçinde bulunduğumuz durumları detaylı bir şekilde inceleyebilir, gözden kaçırdığımız detayları fark edebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Sahip olduğumuz kaynakları doğru değerlendirme Yeteneklerimizi mükemmelleştirme fırsatları bulabiliriz. Terazi burcundaki ay akşam 19.20'de Plüton'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerinde şartları fazla zorlamadan akışta kalmak daha doğru olabilir. İlişkilerimizde güç mücadeleleri, baskı ve manipülatif davranışlarla karşılaşabiliriz. Özellikle otorite pozisyonlarıyla ilgili konulara dengeli yaklaşmalıyız.